Allahümme ve sellim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim rahim Hz. Adem Efendimizin cennetin kapısına gelirken emir üzere itaat edip edep üzere beklemesinin ardından meleklere gelen secde emrine isyan ederek yine secde etmeyen iblise Allahu zül Adem oğullarının halini, onların içerisindeki büyüklüğü ve onların soyundan gelecek Hz. Adem Efendimizin soyundan geleceklerin tamamında var olan o en büyük güzellikleri göstermek üzere ve tabir caizse Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi bütün alemlere de ruhaniyetiyle tanıtmak üzere Kalübelanın yaratılmasını emrettiler. Bu yaratılış bir önceki derste beyan ettiğim üzere tam da cennet kapısının önünde yerin uzaması ile hasıl oldu. Yer uzadı, genişledi. Bu genişleme alanı sonradan Hz. Adem Efendimizin cennetten çıkışında daha detaylı anlatacağımız üzere inşallah sırada müstakim olarak karşımıza çıkacak. Yani Kalübelanın kurulduğu alan genişletilerek sonradan sırat-ı müstakime dönüşecek olan bir mekan haline dönüşmüş oldu. Daha önceki derslerimizde ifade etmiştik, tüm ruhlar Siddetül Münteha'da bir çekirdek hükmündeydi. Bu çekirdeklerden, bütün çekirdekten, bütün ruhlar getirilip açıldılar. Tabi bu açılım esasında zaman duraklatıldı. Bu ana kadarki süreçte dünya hayatında, her bir dakika 140 saniyeye tekabül ediyordu. Zaman Kalu Bela esasında 72 saniyeye kısaldı ve sonrasında dünyada yaşanan farklı olaylar sebebiyle süre bugüne kadar 8 saniye gibi tekrardan kısalmış oldu. Tarihsel süreç içerisinde kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz ama bugünkü fizikçilerin de çok rahat bir şekilde söylediği üzere zaman oldukça hızlı olmamakla beraber kısalmaya elbette devam ediyor. Şimdi geldik kalu bela meselesine. Ruhlar çekirdeklerinden çıktılar. Hazreti Adem Efendimiz bir beden halinde. Tabii bu ruhları bizler kimi zaman çizgi filmlerde, farklı yerlerde bir e, hayalet gibi düşünüyor olabilirsiniz ancak kalu bela'da ruhlar çağrıldığı zaman bu ruhlar beden kisvesinde görünüyorlar. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz de o süreçte yine beden kisvesindedir. Ayrı bir şeffaf görüntü veya işte sonrasında anlatacağımız üzere cennette bir farklılık söz konusu değil. Aynı bedenin en mükemmel hali, en güzel haliyle ruhlar o tasvir içerisinde kalubelaya getiriliyorlar. Tabi kalubelayı şöyle anlamak gerekiyor bu manada. Hazreti Adem bizim cennete girişinden evvel, cennete girdiğinde de geçmişindeki bir olay gibi, bir rüya gibi hatırlayacağı bir zaman dilimi. Dolayısıyla nasıl ki bizler doğmadan önce annemizde yaşadığımız, anne karnında yaşadığımız süreci net bir şekilde yaşadığımız halde hatırlamıyoruz. Ondan önce ruhlar alemindeydik, onu hatırlamıyoruz. Berzah alemine göçüş var Bir ölüm var bizi bekleyen Ne zaman olduğu belli olmayan O zaman da dünya hayatı Aman da ne kısaymış keşke biraz daha Amel etseymişim Diyeceğimiz inşallah Dedirtmesin Rabbimizlere Bunlar olacak İnşallah bütün Müslümanlar Cennete nail olduklarında Dünya hayatının çoğu hatırlamayacak Bir rüya gibi gelecek Dolayısıyla kalü da böyle anlamak Gerekiyor Peki kahlu inceliklerden bir tanesini şöyle ifade edelim. Bir kahlu yaşamadık bizler. Gerek İbni Arabi Hazretlerinin gerekse farklı kaynaklarda ifade edilen Adem'den önce 72 Adem vardı ibaresi kahlu yaşanılmış olan bir süreçtir. Dünya hayatında Hz. Adem'e benzer Adem'lerin görüntüsü ise varlığı ise bir sonraki dersimizde birkaç ders sonrasında ifade edeceğiz. Ancak şunu çok net ifade etmek gerekiyor ki Hazreti Adem Efendimiz cennete girmeden evvel Kâleu Bela'da 72 defa tekrardan Rabbimizin Araf Suresi'ndeki 172. ayet-i kerimesindeki beyannamesine e, karşılık verdiler. Tabii neden 72'dir onu da ifade edeceğiz. Ama önce şu ayet-i kerimelerin içerisindeki işaretlere kısaca bakmakta fayda var. Bazılarını elbette kitapta genişleteceğiz. Ancak siyerin i Nebi konusu üzerine gittiğimiz için bu konulara çok detaylı girmiyoruz. Olabildiğince önemli kısımlarını ifade etmeye gayret ediyoruz. Hep söylüyoruz. Her birisi apayrı kitap konusu. Allah Azze ve Celle Arap Suresi 172. ayet gelimesinde şöyle buyuruyor. وَاِذْ اَسْتَعْزُمِ اللّٰهُ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَن۪ي آدَمٍ مِنْ ذُهُورِهِمْ ve eşhedehim ale o vakit Rabbin e, Adem oğullarından Rabbin ahit almıştı e, ve kimlerden onların sırtlarından gelecek zürriyetlerden neye karşılık onların nefislerine karşı şahit tutarak dolayısıyla burada ruhlar bir nefisle Allah'a zürcelerini karşısındalar ancak nefislerine karşı derken burada ee, Hz. Adem Efendimiz'in nefsin illetiyle tanışması cennetteki ağaçtan meyveyi yiyince olacak. Onu inşallah izah edeceğiz. Nefislere karşı şehadet Allahu Zülcelal'in şeytandaki ve şeytanın arzu etmiş olduğu hayat biçimine karşılık onun e, secde etmemesi artık resmi olarak herkesin önünde secde etmemesi. bir kez daha gösterince bu hakikat dairesinde Allah-u Zülcelal'in hikmet ve hakikatini görüyor olacağız. Ve Allah-u Zülcelal şöyle bir sualle beyan ediyor. أَلَسْتُوا Rabbikum Sizin Rabbiniz ben değil miyim? قَالُوا bela, Evet Rabbimizsin dediler. شَاهِدْنَا Bizler şahidiz. en تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ inna كُنَّا اَنْ haza وَغَافِل۪ينَ Kıyamet günü ne demeyesiniz diye muhakkak biz bundan gafillerden dik demeyesiniz diye. Şimdi Allah-u Zülcelal'in sizin Rabbiniz ben değil miyim ifadesinden sonra onların evet Rabbimizsiniz demesi şeytanın bu arada Hazreti Adem Efendimiz'e secde etmeyerek Ademoğlunun Rabbini reddedeceğine defaatle söylemesi Rabbine karşı isyankar olacağının beyanatı karşısında Allah-u Zülcelal'in insanlık aleminin Rabbini tanıyacağını ifade ediyor. Elbette ki bu anda Rabbimizsiniz derken bütün varlık ve mevcudat bu sefer Rabbimize secde ediyor. Bu secde aynı bugün görmüş olduğumuz Kabe-i Muazzama gibi bir merkeze doğru hasıl oluyor. Bu merkezde Allah-u Zülcelal'in Nuru ilahisi hasıl oluyor İnsanlar Rabbimizin bizzatihi görmeyip nuru ilahisiyle muhatap oluyorlar. Dolayısıyla burada birileri Allah-u Zülcelal'i görüp de nasıl ona iman etmemiş olabilir ki sorusunun cevabı burada bizzat allah Zülcelal'in kendisi görülmüyor. nuru u ilahisi görüyor. Tabiri caizse ilk imtihan alanımız dünya hayatımızdan çok daha fazla olan bir süreç. Çünkü Allah-u Zülcelal bir sonraki ayet 20'de saygı şöyle buyuruyor. Ev tequlu yahud demiyesiniz. Neyi? İnne ma eşke min qabl. Fakat babalarımız bizden önce şirk koşmuş demiyesiniz yahud. Ve kunna zurriyeten min ba'dihin. Biz onların ardından gelen bir zürriyettik. E fe tuhlikuna bima feale Batılı Kur'anların yaptığı şeyler yüzünden bize helak mı edeceksiniz demeyesiniz diye. Neymiş bu o zaman? Kalubela insanların eşitlik ve adalet karşısında aynı zaman diliminde soruya muhatap olmaları anıdır. Dolayısıyla birilerinin ben Hz. Adem Efendimiz'i, Allah Resulü'nü, Hz. Musa'yı, Hz. İsa'yı görmedim ki öyle bir peygambere denk gelseydim elbette iman ederdim demelerine karşılık Allah-u Zülcelal hakikatiyle ve hikmetiyle Kalu belada nuru ilahime secde etmeyenler benim gönderdiğim peygambere nasıl secde edecekler demiş oluyor. Zaten evet. ve ve İşte biz ayetleri böyle açıklarız. Olur ki onlar dönerler buyurarak onlara birden fazla Kalu da bu imkan tanınığını ifade ediyor. Kalu belanın 72 defa yaşanması ise bir kübün yani kader küpünün Altı olması ve buna karşılık yaklaşımın yedi ve nevi i olması sebebiyle toplamda 72 defa Allahu Zülcelal bu hakikatiyle secde emrini beyan etmiştir. Her biri için, her bir kalü belada Rabbimizin tecellisi farklı farklı olup ayan olmuş, nuru ilahi hasıl olmuştur. Dolayısıyla allah Zülcelal burada rahmeti, Efendim Ya Mütali ismi Şerifiyle, Ya Hakim ismi Şerifiyle, Ya e, Hay İsm-i Şerifi en sonunda geliyor. Bunların tamamıyla tecelli ederek ayrı ayrı Esma-i ayrı ayrı tecellilerini gösterip insan onunla aynı zamanda nefayı ilahiyeden gelecek olan Esma-i Hüsna'daki o vasıflarda takdir edilmiş olduğu bir alandır aynı zamanda. Bir insan bu 72 kalü hangisinde Rabbine secde ettiyse Dünya hayatında da o yaşında Rabbine kavuşur. Ne manada? İman manasında. Tabii ki Rabbim nasip eyledi. Bizler inşallah o ilk secdede yaptık ki doğum anımızdan itibaren şehadet ilahi olarak geliyoruz. Ha diyeceksiniz ki bazı insanlar var ki sonradan küfre düşüyorlar. Buradaki iman akide meselesidir. Ancak bir incelik var. İnsanların başından itibaren hakikati imaniyeye sahip olup sonradan imandan düşmeleri söz konusu değil. Burada imandan düşmeleri için gerekli olan vesileler, batıl olan meselelere düşünce Allah'a zülcelerden kaderi değiştirme hakkı söz konusu olduğundan dolayı durum değişir. Yani insanlar bir imana muhatap olup hakikaten bu iman üzere yaşamaya gayret edince Rabbimiz onlardan imanını almıyor. Ama ne ki insan nefsinde şeytanına uyarak Rabbine, Rabbinin sevgililerine, ayeti kerimelerine karşılık akli muazeneleriyle ya da ifsad ile onları bozarlarsa Rabbim onlara verdiği en büyük ikramı bir başka ikramı verip de çok sevmiş olduğu kullarının hürmetine veya bizzat kendisinden onlardaki imanı alabilir. Ama insan düzgün yaşadığı müddetçe Allah Azze ve vermiş olduğu ikramı geri alacak olan değildir. Dolayısıyla burada nefsin talebi şeytana uymak vardır. Allah korusun kalıb belada olduğu gibi. Kalıb belada işte tam da bu anı anlatan bir başka hakikat ve daha sonrasında 116. ayet kelimesinde şöyle buyurur Allah Azze ve Celle: Esa cübbilah wa hidqul la il malaket esjidu li adame o vakit biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Ayet-i kerimenin öncesi ve sonrası cennetle alakalı olmakla beraber o vakit diye beyannamesi kalu belayla işaret edildiğini bizlere gösteriyor. İblis müstesna hepsi hemen secde ettiler buyurduktan sonra Allah-u Zülcelal ebe ifadesiyle direndiğini söylemesi defaatle bir şeyin Allah-u Zülcelal tarafından amel ilahi de takdir edilip sürekli olarak tekrar edildiğini bizlere gösterir açık bir şekilde. Çünkü tarih boyunca Allah aziz olan şeytana ve şeytandan çok daha kıymet verdiği insana çok defa çok fırsatlar tanıyarak bu fırsatlar karşısında hakikati imaniye davet etmek zorunda nasıl pek çok peygamberini görevlendirmiş ve göndermişse aynı şey şeytan için de geçerlidir. İşte bu anlar bizim kalu belada peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmeti oluşumuz, ona yaklaşım, yaklaşmamızla alakalı olan durumları da içermektedir. Hz. İsa Efendimiz Resulü Kibre aleyhissalatü vesselamın büyüklüğünü görünce, Hz. Adem Efendimizin önce onun arkasında secdeye varmaya talep etmesine rağmen, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın onu ön safa doğru çekmesini görünce, ee, Hz. İsa Efendimiz bu büyüklük karşısında ve Allah-u Zülcelal'in Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ı taltif eden beyanatlarını görünce 6. kalübeladan sonra devam eden süreçte e, diğer kalübelalarda farklı şekillerde de ifade edince Hz. İsa Efendimiz 19. kalübeladan itibaren Allah Resulü'nün ümmeti olmayı talep etmişti. Allah-u onun peygamber oluşunu takdir eylemişti. Allah Resulüne ümmet olabilme duasını defaatle tekrar ettikten sonra Allah'a zülcelal Hazreti İsa Efendimiz'e yeryüzünde e, ölmemeyi, ölmeyip bir kademeye çekilmesi, gökyüzüne çekilmesi sonrasında ise Allah Resulüne ümmet olarak yeryüzüne tekrar geri gelme, gönderilmesini e, emretmişti. Kalu bela bahsi apayrı bir kitap, apayrı bir ders konusu yaptığımızı anlatırız inşallah. İnsanların birbirleriyle toplanması, birbirleriyle olan ilişkileri, eşlerin birbirini bulması. Zaten eşler şekirdekte bir aradılar. Ee, bütün bu vesile ilahi bir bütün olarak 72 defa yaşanıyor. Nihayetinde insana teklif edilmiş oluyor, emredilmiş oluyor. İşte Allah'a üzülceler burada henüz şeytanı kovmuş değil. Çünkü şeytan kovulmuş olsa cennete girmiş olan Hazreti Adem Efendimiz'i Sonrasında inşallah anlatacağımız Hazreti Havva da e, yoldan çıkartacak işleri yapabilmek üzerine cennete yaklaşabilme imkanı yoktur. O alanlara geldiğimizde siyerlerde anlatılan mevzuyu biraz daha delil ve detaylı ifade etmeye çalışıyor olacağız. Ancak Allah'a üzüleceği şeytana işte bu arada şunu buyurmakta. E, Sad Suresi 82. ayet kelimesinde şeytan insan için... Estaizm şöyle buyuruyor Allah Azze şeytanın yaptığı mesele için kahlefe bir aizet geliyor. Viyana hım ejmâgin illa âbâdek minhumü muklasîn. Qâla fal hakkı wal hakkı aqul e la âmla an jehannma ve minhum İn hû illâ <gülüyor> Allahu karşılık şeytan diyor ki o halde senin izzet ve kudretine yemin ederim ki onları toptan azdıracağım. Kendisinde bir şey olmadığını burada açıkça beyan ediyor şeytan. Neden izzet ve kudretten bahsediyor? İz kudreti kudret elinden yaratılmış olan Hazreti Adem'de gördü. İzzeti Nur-u Muhammed'de gördü. Dolayısıyla şeytanın iki tane düşmanı var. Kalu belada. Biri kudreti ilahiyeye muhatap olmuş Hazreti Adem Efendimiz. Çünkü Allah Azze ve Celle kudret eliyle yaratıldı. Biri de Allah Resulü'ne hasıl olmuş olan izzet. Yalnız işlerinden ihlaslı samimi kulların müstesna dedi. Demek ki o ihlaslı olan kulları tanıdı. Nerede tanıdı? Ta Kalu belada tanıdı. Çünkü... Başında böyle bir şey inanmıyordu. Hiçbir şekilde Hazreti Adem'in e, çoğalıp dünyada bir hayat sürebilir olması henüz gözleri önünde net bir durum yok. Cennetten çıkacağına dair bir delil yok elinde. Öyleyse kali durumu anladı. Ruhları gördü. Ve buna karşılık şimdi dedi ki işlerinde ihlaslı kullar da var bunların. Çünkü daha ilk Kali-i Belada bir kitle var. Ve aralarında dereceler var. En ön safta peygamberler var. Efendim evliya Allah var, ulema var, ulular var vesaire. Allah Azze ve Celle de buyurdu. İşte dedi de hak budur ve ben hakkı söylerim. Mutlaka cehennemi seninle ve sana tabi olan kimselerin hepsiyle dolduracağım buyuran Hazreti Allah. Kalu bela sürecinde cennetin bir oluşunu sekize, cehennem bir iken bunu da yedi kademeye yedi farklı şekle büründürmüş. De ki buyurdu Allah Azze ve Celle ben sizden bir ücret istemiyorum. Ben bunu size teklif edenlerden değilim. Bu bütün alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberini daha sonra mutlaka bileceksiniz. Haberi nerede yaşadılar? Kalobela'da yaşadık. Hep beraber ve inşallah secde edenlerden olduk ve dahi ümmeti Muhammed'den olma şerefi ve izzete nail olduk. kudreti i İlahi'den geldi soyumuz. Aslımız da Rabbimizi tanımak için gelmiş olduk. Dolayısıyla burada Allah Resulü'nün ücret istemeyişi zaten başından beri kendisine takdir ve imkan edilmiş olan varlık cihetini ifade eder. Sonradan tesadüfen tevafuken seçilmiş olan bir peygamber aleyhissalatü vesselam'ın oluşu söz konusu olmadığı da bu ayet-i bir kez daha altı kalın çizgilerle çizilmiş olur. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Azze ve Celle'nin iblisin Adem'e secde etmeyişine ait olarak pek çok ayet kelimesi var. Bunların çokluğu, farklılığı daha önceki derste beyan üzere bir defa reddetmeyişinden kaynaklandığına dair önemli Kur'ani delillerden biridir. Ee, hadis kaynaklarındaki işaretleri de tamamlamış olur. Dersimizi Bakara suresinin 34. ayet-i bitirebiliriz. siyah yolculuğumuzu Allah-u Zülcelal şöyle buyuruyor. و <gülüyor> aynı kalıpla o vakit meleklere Adem e secde edin demiştik ancak İblis müstesna hemen secde ettiler ebe ve stekbera ve kafirin direndi ve büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu şimdi kafirlerden olan iblis artık imanla küfrün teraziyi koymuş olduğu bir anın varlığının Bizlere anlatıcısı hükmünde olmuş oluyor. Dolayısıyla şu saatten itibaren artık iman ehli var, artık küfür var. Dolayısıyla iman edip de cennete girmiş bir Hazreti Adem Efendimiz var. Zaten cennete takdir edilmiş olan bir Hazreti Adem Efendimiz var ama tabiri caizse söylüyorum. E, dolayısıyla cennet bu anın oluştururken şimdi bu kalu belanın bitişi ve kalu belanın sonundan itibaren direkt Hazreti Adem Efendimiz'in cennete giriş sürecini anlatıyor olacağız. Yarın için inşallah. Zaman zaman konularımız böyle biraz daha uzun olacak ki konuyu anlatabilelim. Elbette ki bir yolculuğunda hedef Resul-i Kibir Aleyhisselatü Vesselam'ı iyi tanımak, iyi anlamak olduğundan buna benzer mevzular çok derin olmakla beraber özetle ifade etmeye gayret ediyoruz. Efendim şimdilik kanın sağlıcakla.